Tarihimizin şanlı zaferleri. Mayıs 1919'u gösterirken Mustafa Kemal Bandırma vapuruyla İstanbul'dan Samsun'a doğru hareket eder. Milli mücadele direnişini ateşlemek için. Direniş hareketlerini örgütlemek, milli şuuru uyandırmak ve işgaller karşısında alevlenen milli heyecanı bütün yurda yaymak için. Nitekim öyle oldu. Anadolu bir gaye etrafında birleşiyordu. İstiklal. Bundan sonra Anadolu halkı tarih yazıyordu. Kadını erkeğiyle, yaşlısı genciyle herkes canını malını hiçe sayarak düşmana karşı koyuyordu. Bir ordu ki yediden yetmişe dek kadın erkek kız kızan, silah yokmuş, üniforma yokmuş ne gam, ölesiye saldırırlar düşmana. Diş var, tırnak var ya ve bu inançla yalnız düşman değil, milletin ters giden talihi de yenidir in önünde. Ardından... ...yeni destanlar eklendi tarihe sırasıyla. Afyon, Kütahya, işte Eskişehir, Dumlupınar, Sakarya... ...Türk ordusunun Sakarya'da kazandığı zaferin bir başka benzeri yoktur yeryüzünde. Anadolu'dayız. Tarih, kültür ve medeniyetimizi, özellikle zaferler tarihimizi araştırıyoruz. Burası önemli. Burası 3000 yıllık geçmişe sahip Frigya medeniyetine ev sahipliği yapmıştı. Burası Selçuklu'ya, Osmanlı'ya ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ev sahipliği yapmıştı. Burası Afyon Karahisar. Evet, sözü uzatmıyor. Devralen farkıyla, belgesel görüntülerle Afyon'a gidiyoruz. Afyon'dayız. Eylül tarihin en uzun meydan muharebesi Sakarya Meydan Muharebesi ile başlar 1921 yılında 1922 yılında büyük taarruzla devam eder 9 Eylül'de İzmir'de düşman denize dökülür ancak Kocaeli grup komutanlığı vardır ilk kurşun gazeteci Hasan Tahsin tarafından 15 Eylül 1919'da İzmir'de atılmıştır ama son kurşun Ekim ayında 1922'de Kocaeli Grup Komutanlığı tarafından Erdek'in Kurtuluşu ile Balıkesir'in Kurtuluşu ile Anadolu'dan Yunanlılar ve onların destekçisi İzmirliler çekerdiler. Biz önemli bir yerdeyiz. Burası kuruluş ve kurtuluş destanımızın, büyük zaferin, büyük taarruzun gerçekleştiği yer Afyon ve Afyonkarahisardaki devletimizin temsilcisi Sayın Valim ile birlikteyiz. Sayın Valim Afyon çok önemli. Afyon'da deyince durmak gerekiyor. Zira 3000 yıllık bir Perikya vahisi, sonra Selçuklu, Osmanlı, sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş destanının imzasının yapıldığı büyük taarruz Afyon'da. Bize kısaca bir Afyon'u tanıtım dersek neler söylersiniz Sayın Marek? Çok teşekkür ediyorum öncelikle sizleri burada ağırlamaktan dolayı. E, Afyon Karehsar'la ilgili söylenen birçok unvan vardır. Afyon Karehsar. Dediğiniz gibi kurtuluşun şehridir, kuruluşun şehridir. Afyon histara biz gizemli şehir diyoruz. afyonkale zaferli zaferin şehridir. Bu kadar güzel ünvanları olan bu şehir aslında Türkiye'de olduğundan çok daha fazla tanıtılmayı, çok daha fazla anılmayı hak ediyor. Şundan dolayı burası şehitler ve gaziler şehridir aynı zamanda. Birçok şehidimiz, birçok gazimiz mevcuttur. Karahisar'ın kanatlarına doğru tırmanıyordum. Zirvede Mustafa Kemal'i gördüm. İçime bir süs erpildi. O çakmak bakışlı silah kapaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu yüreğinde. O an tepelerde yanan ateşleri hayal ettim. Vatanın yeniden ayağa kalktığı o muhteşem Zafer'in kazanıldığı topraklardayım. Yüce sene 100 yıla başladık şu an. Kurtuluş Savaşı'nın 100 yılı. Ama büyük tarzımızın önümüzdeki sene 100 yıldır. Zannediyorum çok önemli bu noktada çalışmalar yaptığınızı biliyorum. Neler yapıyorsunuz, neler planlıyorsunuz sizden bir beni yapın? Ee, zafer'in 100. yılı 2022 yılı. O kadar önemli ki. Biz, Biz özellikle sizin aracılığınızla da bunu bir sürekli bir söylemek bir istiyoruz. 2022 Zafer'in yüzüncü yılında Afyonkarahisar'ın tüm bir farklı, bir farklı siyasi bir partileri, STK'ları, şey, STK milletvekilleri, bir milletvekilleri bir belediye başkanları, belediye başkanımız, ben, ben Europas'i ortak bir şekilde, şekilde kenetlenmiş olduğumuz bir konu var. Hepimizin ortak hayali. Teknofest... Cumhurbaşkanımızın himayesinde Özellikle Selçuk Bayaktar'ın e, Tarafından e, Sanayi Bakanlığımızın da çok büyük destekleriyle yapılan Teknofest Fuarı'nın Bu sene 2022 yılında Zafer 100. yıl Afrika Kalesi'ye istiyoruz Bununla ilgili Bütün siyasi parti il başkanımız Türkiye'de belki tek olacak şekilde ortak bir açıklamada bulundular Ve ki Zaferin 100. yılında Teknofest Afro yakışır biz de bununla ilgili görüşmelerde bulunduk. Hem Selçuk ile görüşmelerde bulunduk. Hem Sanayi Bakanımızla görüşmelerde bulunduk. Gerçekten 2022 yılında birçok yeni istediğini biliyorum festi. Ama Zafer'in 100. yılı olmasa bile Afyonkaresi'yle ekliyor. Biz bunu organizasyonu yapacak hem yatak kapasitemiz, hep otellerimiz, hem fuar alanlarımız dolayısıyla buna imkan ve kapasiteye sahibiz. Ama her şeyden önce Zafer'in 100. yılında işte o savunma sanayi ile ilgili orada gösterilecek, görecek teknoloji, birçok teknolojik eserimizin Afyon Karahisar'dan gösterilmesi çok Adeta bir ülkenin şah damarlarında geziniyorum. Bu vatan ölmeyecek hiç. ''Bu vatan hep var olacak'' diyordu içimdeki ses. Bu iman, bu azim, bu zafer bizlere hep ilham verecek. Bana bir millet olduğumuzu hissettiren bu topraklarda yatan şehitlerimiz. Onlar ki, kadın erkek demeden cepheye koşmuş, varını, yoğunu, bedenini bu millet için feda etmiş canlar. Onca yokluk içinde, eşsiz bir iman ve azimle kazanılmış en büyük zaferlerden birinin başrolündeki atalarımız. Burası tabi sadece Afyon değil. Burası Türkiye, burası Marmara, burası Anadolu. Sayın Halim evde bir gazete küpürü var. Dün kendisiyle görüştüm. E, Ali Yağcı Bey. Ben kendisini 25 yıl önce tanımıştım. Asay Girişsun'du ama Kocaeli'nin izzetim, Gebze'deyiz. Hem doğduğumuz hem de duyduğumuz yer bizim vatanımız. Anadolu bizim vatanımız. Hatta bütün Türk coğrafyası, evet. bütün coğrafyamız vatanımız. Eledik gazete Türkiye'yi gazetesi. Sizin Afyon'da yayınlanan gazete Sayın Vali. Bu gazetede bir haber var. Unutulan şehitlik. Tarih 1990, neredeyse 21 22. yıla değebiliyor. Giresun şehitliği ve görüldü insanlar oraya geldi. Kocavi Grup Komutanlığı olmuş, Diyarbakır'dan gelmiş, birçok bölgede, Anadolu'dan, Don Karadeniz'de, her yerden buraya insanlar gelmiş. Biz 25-30 yıl önce orada bir grup, Giresun Sivil Toplum Örgütü çalışma yaparken devletimiz sahipti. O Şu anda orada çok büyüken Milli Parti idare edildi, onun binlerce Giresun'u geliyor, yurt dışı, yurt dışında. Kocavi Grup Komutanlığı burada. Bu şu, daha diğer birçok bölgeler hep buralara şehitler verdi, ben inanıyorum, çok başka, çok özel projelerimiz de vardır. Aslında bütün Anadolu'yu 81 ili buraya, çevredecek, mutlaka bir çalışmanız olabilir. Neler söylersiniz bu noktada? Özellikle yeşillik, planlık noktasında, Teşekkür ediyorum. Az önce e, aslında bizim burada bir e, Zafer'in 100. yıl anısına bir ormanlık yapıp e, bir orman alanı belirleyip bu muhteşem bir şekilde e, Zafer'in 100. yılı, şehitlerimiz anısına yapma, yapma hayalimiz vardı. Fakat sizin az sohbet ederken Hayalimiz noktaya gitti. Çünkü, Çünkü Afyon Kalehsar, sizin de az önce söylediğiniz sadece gibi, sadece Afyonların zaferliği, bu savaş, bu hüzünleri sadece, sadece Afyon Kalehsarlılar yaşamadı. Türkiye'nin her yerinden, işte, sizin de söylediğiniz gibi Gersundan, Gönüllüler, Gönüllüler gelip burada şehitler verdiler. Doğu'dan geldiler, Basır'dan geldiler, Uşak'tan geldiler, Kocaeli'den geldiler. Burada yine öğreniyorum, hüzüntülüyüm, yine öğrendiğim Kim? için. Kendim Kocaeli'yim Kocaeli fakat Kocaeli'de Huru Komutanlığı'nın bu bölgelerdeki Koltuk yaptığı mücadeleyi, mücadeleyi yeni öğreniyorum. Ve sizin aracılığınızda. Dolayısıyla hepsinin kendilerinden bir şey bulacağı, bir şey bir ana haline getirmemiz gerektiğini konuştuk. Hatta sizin o tekçediniz 81 il ormanı, şehitlik ormanı ismi çok yakışır. ben burada sizin aracılığınızda söylüyorum. Bir daha geldiğimizde inşallah Zafer'in 100. yılında, 2022 yılında 81 İli Şehitlik Ormanına birlikte fidanımızı dikeceğiz inşallah. Şundan bir kez daha emin oldum ki bu vatan, burada yatan şehitlerin yüzü suyu hürmetine Mahşer Günü'ne kadar hep ayakta, hep dik kalacak, hep var olacak. Evet milli mücadelenin daha Türkçe ifadeyle Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcının 100. yılı ve 100 yıl önce Sakarya Meydan Muharebesi ile mücadele başlamıştı. Ve ayrıca 1921 önemliydi ve 1928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 1921 tarihinde Yunan orduları Anadolu başkomutanı Pangalos'un Yunanistan'dan aldığı destekle Türklerin yeni kurulan Türk ordusunun toparlanmasına fırsat vermemek amacıyla 11 Temmuz'dan itibaren Uşak İstihbarı Oya doğru ayı Afyon istikametinden Ankara istikametine doğru yönelen Yunan derinleri kundurmak amacıyla Türk genel kurayının İkinoğlu emri gereği bulunduğumuz bölgede savunma hattı oluşturulmuştur. Burada gerekli siperlerin yapılması için iki tabur ameliyat taburu oluşturmuştur. İki taburdan yukarıda göreceğiz siperler yapılmış ve burada savunma savaşı başlatılmıştır. 11 Temmuz, 12 Temmuz, 13 Temmuz'da göğüs göğüsse savaşlar olmuştur. Fakat Yunanlar bu cepheyi bir türlü aşamamışlar. Daha sonra Anadolu'dan elde ettikleri yerli iş işbirlikçileriyle Kolan kaya siperlerinin arkasında Fındık Deresi bölgesi var. O bölgeyi geçerek 14 Temmuz'da burayı Türk birliklerini arkadan vurarak Eskişehir-Kütahya savaşlarındaki ilk bozgunumuzu maalesef ihanetler sonucu yaşadık. Bu içinde bulunduğumuz bölgede 12. alay 37. alay ve Sarıcova istikametine doğru gidince de 176. alaylar bulunmaktadır. Üç alayımız burada savunma halindedir. Ayrıca üç alayımıza bir alayda süvari taburumuz gerektiğinde piyade olmak üzere bu bölgeye gelmiştir. Yine döver, kırka, yol ayrımının olduğu yerde de bir adet sığiye bölüğü vardır. Çarpışmalar 14 Temmuz'da burada göğüs göğüse geçmiş. Buradaki çarpışmalarda birinci bölge dediğimiz bu noktada 143 kişi şehit olmuş. İkinci bölge dediğimiz daha ileriki kısımlara gidince de orada da bir 130, pardon, 300 civarında şehit var. Toplam 402 er, 28 subay olmak üzere 430 tane Mehmetçik şehit olmuş. Acı olan nedir? Burada yenilgiye uğradık yenilgiye uğrayınca Türk ordusu daha zayiatı azaltmak, daha ileride Ankara bölgesine bir savunma hattı hatta oluşturmak amacıyla Atatürk'ün emriyle geri çekilmiştir. Ancak burada şehit olanlar terk edilmiştir. Körlüler, Yunanlıların buraya yeldiye geçirmesinden sonra 13-14 yaşındaki çocuklarla yaşlılar her türlü riski göze alarak gelip Türk şehitlerini bu bölgelere etmiştir. Ben şehitleri devleten kişilerin birçoğuyla görüştüm. Mesela Kadir Aslan var, emekli eğitmendir. Öğretmen o. Görevi yapar. Kadir Aslanla görüştüm. Yine nedir? Tahir Can Bolat var, onun oğullarıyla görüştüm. Defin işlemlerine bizzat katılıyorlar. Niye defin işlemlerine bizzat katılıyorlar? Çünkü şehitleri Su Temmuz ayı. 17-18 Temmuz'dan Sıcakta burada 140 kişiyi demleneceksiniz. Kolay değil, çubur kasacaksınız. Suya ihtiyacınız var. Suyu yukarıya taşımaktan cesetini buraya getirip, şehidin naaşını buraya getirip demlediğimde daha kolay olduğu için burası geçeceksiniz. Evet, ikinci bölgeye geldiğimiz yerde ne diyebiliriz? İlerine. Selimin tar elden bölgedir. Selimin çeşme diyorlar, Selimin pınar diyorlar. Oranın seçilmesi de yine aynı şekildedir. Buradaki, buradaki defin işlemlerini Türk olan genel kurmay değil, buradaki, buradaki köydeki yaşayan, yaşayan çocuklar ve yaşlılar yapmışlardır. Bu, Bu konuda bilinmesi lazım. Türkiye açısından son derece önemli olan e, Kolankaya şehitliğine yorulmadan, e, üşenmeden geldiğiniz için ben teşekkür etmek istiyorum. E, aslında e, burası gerçekten e, şunu söyleyebilirim ki e, Kolankaya şehitliğinin olmuş olduğu bölge Eskişehir, Kütahya, Ankara, Afyon, Karahisar açısından bir geçiş noktası. E, Hiditlerden, Frinklerden e, sıcak bir önüme sahip Yolu daha önce yerinde inceledik mesela. Bu ge geçiş göz güzergahında olması nedeniyle de stratejik bir öneme sahip. Bu Kur'an Şehitliği'nin özellikle 13 Temmuz 1921'deki buradaki Yunan kuvvetlerinin saldırısı e, sonrasında e, ciddi zahiyatlar verdiğimiz bir bölge. Şunu söyleyebilirim ki Eskişehir-Yüktehya savaşlarının burada başladığını söyleyebiliriz. E, kaynaklara baktığımızda en kanlı çatışmaların olduğu bölge, Kulankaya olan bölgesinde olduğunu ve devam eden süreçte de devam ettiğini görüyoruz. Burada e, 57. Tümenin e, bizim kuvvetlerimizin 50. Tümenin burada olduğunu başında Deli Halit dediğimiz Albay Halid'in burada e, Tümenin başında olduğunu 176. alayın e, ve şu o, Kulankaya'da 2 bölüğün ve alayında burada bulunuğu biliyoruz ee, şunu söyleyebiliriz ki üç tümen e, Yunan ordusu var ve bizimki sadece bir tümen e, kaynaklara bakıldığı zaman bir Türk askerine 8 Yunan askeri düşüyor. şarap. Evet şarapla parçası. Evet. Evet değerli izleyenler. Yaklaştır yaklaştır. İşte işte belge. Evet. İşte belge. Şu da böyle şarapnel parçası. Duygulanmama geldi değil. 100 yıl önce ve bizim su, her türlü konfor. Acaba Mehmetçikler ne yapıyordu burada? Nasıl Barbie buradan çıkıyordu? Barbie. Evet. Yeni bulduk, yeni. Müdürüm, müzenize koymak üzere teslim size teslim aldım. ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet, görev bizlerin medya mensuplarına, şehit torunlarının. Evet, çıkalım. Devam edelim lütfen. Yani rastgele bulduğumuz... Buyrunca yağmurlarda falan bir şey oluyor, çıkıyor. Bir dönem şu, koyalım. Evet.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 Yaklaşık 40.000 kişi. Evet. Mesela bu siperler 2. Alay Komutanı Binbaşı Niyazi Bey'in siperleridir. Kendisi bu cephede şehit olmuştur. Yine Kurvan Kaya siperlerindeyiz. 1921'de Eskişehir-Bütahya Savaşları sırasında burayı savunurken şehit verdik. Yıl geldi, devran döndü. 1922 yılı, büyük taarruz. ikinci ordu cephesi, Atatürk'ün hocalarından Yakup Şevki Paşa'nın komuta ettiği ikinci orduya bağlı 61. Alay, İsseisar'dan başlayarak bu bölgeye doğru Yunan birliklerine süpürme harekatı uygulayarak İsseisar, dede sivrisi işte Tavşan Tepe. Kazucurantepe, Kolankaya bölgesini Yunanlardan temizleyerek 27-28 Ağustos 1922'de yine Yunanlılarla büyük bir mücadeleye girişilmiş. Bu mücadele sırasında da 1922 yılında 13 Mehmetçik yine Kolankaya siperlerinde bu kez daha önce üzülerek kaybettiğimiz bu noktayı almak için şehadete erişmiştir. Ancak Yunan birlikleri buradan söküldükten sonra Yunanlılar buradan eyret, Anıtkaya istik metine doğru çekilmişlerdir. Yunan orduları komutanı Diyanis 28 Ağustos'u 29 Ağustos'a bağlayan gece orada Yunan birliklerine mola verdiği için Türk ordularının baskınıyla birlikte işte nedir Zafertepe Çalkayı öncesi Yunanlara ilk büyük darbe Resul Baba Dağı bölgesinde indirilmiştir. Yunan kaynakları bu olaya Gaflet uykusu olarak isim isimlendirirler. Yunanlıların orada yani biraz daha geri, gece yürüyüşü yapıp savunma hattı oluşturma yerine yoruldukları için gece uykuya dalmaları buradan onu takip eden Türk birlikleri tarafından pusuya düşürülmesine yol açmış. Bu da başkomutanlık meydan muharebesi öncesi iki Türk ordusunun, ikinci ordunun ve birinci ordunun birleşerek SAT planının hayata geçmesine sebep olmuştur. İstiklal Savaşı'ndaki savaş planına biz SAT planı diyoruz. Arapça SAT harfine benzer. Yunan bir işte Kocatepe'den itibaren birinci ordu sıkıştıracak Afyon Ovası'na ve Büyük Sincan Ovası'na indirecek. ikinci orduya bağlı birlikler ise Yunan birliklerinin Koceli, Eskişehir, Bursa istikametiyle bağlantı kurmalarını engelleyerek Afyon-Kütahya hattından arasını keserek bunları Çalköy'e doğru süpüreceklerdir. Evet işte savaşların canlı şahidi siperler ve Mehmetçiklerimiz bu siperlerdeydiler ve siperlerin ne kadar orijinal olduğunun da en bariz örneği. Evet bu fidan bitmiş ve 100 yıl önceye şahitlik yapıyor bu siperler ve kilometrelerce uzunluğunda ve hangi Mehmetçik burada çarpışmıştı biraz önce o şarapnel parçasını ve mermi kovanını da bulduk. Evet o Mehmetçiklerimizi minnetle, şükranla yad ediyoruz. Yüzyıl sonra onların bulunduğu, onların savunduğu bu siperde olmak bizlere farklı duygular yaşatıyor. Yolumuz coğrafya volkanik bir tür sahası, volkanik dağ. İşte ön cephede Bayat platosu var, sol tarafımızda Elmalı dağlar var, sağ tarafa doğru gittiğimiz zaman Burak dağları var. Bu dağlar Ege bölgesinde Gedi Irmağını, Büyük Menderesi, Küçük Menderesi beslerken, diğer Kuzey Doğu cephesinde ise Sakarya Savaşı'na adını veren, Sakarya Nehri'nin en önemli kollarından birisi olan Porsuk çayının doğduğu noktalar buralardır. İşte yine sağ tarafımızda Emre Gölü. Buranın suları ileride Porsuk çayıyla birleşir. İlkbaharda coşar. Yine burada göğerin alanlı bölgesi ya da İhsaniye'nin Sarıcıova köylerinin suları Porsuk Çayı ile birleşir. İleride Kunduz Barajı, Kunduzlu Barajı var. Orayı geçtikten sonra Eskişehir'i rahatarak Polatlı yakınlarında Sakarya Nehri'nin ana gövdesiyle birleşir. Bunu da bilmenizi istedim. Böyle bir noktadayız. Teşekkür. Ederim.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 Dumlupınar bölgesine doğru sürmeyi başardık. Bir yiğitlik yapmaya planlıyoruz. Şöyle bir ön çalışmamız var. Bunu da ben size takdim etmiş olayım. Ee, böyle ki şuradaki e, gölge ikindi vaktinde buraya, şuraya düşecek. Şu arka kısma düşecek. Burada da e, savaş e, canlandırmalar olacak bu bölgeye bunu yapmayı planlıyoruz rüştü yolları, ondan sonra bir hilafaları ile bölgesi aslında turistik bir bölge aslında yine e, atalarının buradaki mini mücadeleyi, yaşadığı ve verdiği şehitleri yeniliği incelemesini sağlamak adına e, gezerken o tarihe yolculuğu da yaptırmak istiyoruz. Bu şu anlık burada yapılacak mı? Evet. evet. Şöyle gösteriyoruz, hafta. bu ne zamana açılışını nasip olursa, evet biz biraz şey e, pratik şey yapmaya çalışıyoruz, bu önümüzdeki sene hazır olacak. Kastak program olarak e, yani proje olarak bunu üzerinde çalışıyoruz. Biliyorsunuz şehitliklerle ilgili yönetmelikler var. O, ona da yani ona, ama burada bu, bunu bu, özel bir çalışma yapacağız buraya. Yani burada Mes bir anıt da küçük de olsa bir şey olacak mı? Bu şehitler evet, evet. huzura erecek değil mi? Kesinlikle. Vefasızlığımızı devletimizin şey ilerlemesi teşekkür ediyoruz. Ee, yani aslında biz e, şöyle bu, bu Anadolu toprakları çok şey vermiş. E, aslında imal değil de e, artık öncelikler konusu var. Hocam bunu medya, biz medya Hı. mensuplarımız Hı. önce duyurması lazım. Evet. Devletimizin çok önemli evet. görevleri var. Biz evet. devlet yetkililerimizi suçlamıyoruz. Evet. Bak evet. direkt evet. kendimden başladım. Evet. Benim buraya gelmem lazım. Yemen'e gittik, Sibirya, ye, birçok coğrafyaya. Buraya gelmem lazım. Ben kendimi suçluyorum. Evet. Sonra da diyorum ki TRT ve Anadolu evet. Ajansı. Eski bir Anadolu Ajansı ve TRT mensubu olarak buraları ekranlara getirelim diyoruz. Çünkü biz ekranlara getirirsek bilgiler duyar. Kesinlikle. Ve vatandaşlarımız evet. bakın şu ormanın hikayesi şu anda ormanlarımız cayır cayır yanıyor müdürüm, evet, Ciğerimiz evet, yanıyor. Evet, evet. Ama köylüler yerini şehitler için bağışlıyor. Devletimiz de bu anıtı yapıyor. Evet. Inşallah, İnşallah şunu, şunu da söyleyelim. Ben defaten burada, burada herhalde yedisiniz defa da geliyorum. geliyorum. Her yani geldiğinde yeni bir şey keşfediyoruz. Eee yeni dünya ki biz eee büyük tarz yücüncü yılında istiyoruz ki devlet olarak valimiz olarak bize vefa borcumuzu ödeyelim. Buraları, e, kazandıralım ve gençlerimizle e, ve halkımızla buraya buluşturalım. Yani bir kanın e, maliyeti hiçbir şeyle karşılaştıramaz. Yani bir şeydi maliyeti hiçbir şeyle karşılaştıramaz. Dolayısıyla biz onların e, ruhlar şad olsun diyoruz. E, eğer buraya canlandırabilirsek her gelen insanlar dua ederlerse, hakikaten toprakların büyük mücadelelerle korunduğunu, kazanıldığını isterlerse sanıyorum her 5 yılında Sakarya Meydan Muharebesi'nin geçtiği alanlar ki tarihin en uzun süreli meydan muharebesi 100 yıl önce yaşanmıştı. Evet burada kaybetmiştik ama hemen Polat'la Hayman'a da onlara gerekli cevabı vermişti. Yani. Tarihin en uzun süreli meydan muharebesi. En geniş alanlı. Devletimiz oraya çok büyük paralar harcadı. Milli Park ilan etti. İsterseniz bir oraya gidelim. Değerli izleyerlerimiz Kolonkaya cephesinden bu kaybettiğimiz cepheden Sakarya zaferini destanını yazdığımız Polatlı Hayman'a gidiyoruz. Hazırladığımız belgesel görüntüler var, izliyoruz. Devletimize de teşekkür ediyoruz. Hakikaten büyük yatırımlar. Sakarya Meydan Muharebesi'nin bulunduğu alanlardayız. Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu tümsek Anadolu'nda, istiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Sakarya Meydan Muharebesi Kurtuluş ve kuruluş mücadelemizin isimsiz kahramanlığı Viyana bozgununu 238 yıl sonra Sakarya Nehri boyları Polatlı ve Haymana'da durduran Aziz şehitlerimiz 7 düveli bize getirmek için cepheden cepheye koşan Adını peygamberinden alan Mehmetçikler Eşini ve oğlunu Çanakkale, Sarıkamış, gariça Hicaz ve Yemen ellerinde şehit verip Kurtuluş Savaşı'na baltasıyla katılan Anadolu anaları. Vatanımız işgale uğramasın, ezanlar susmasın, bayraklar inmesin dediler. Göğüslerini düşmana siper edip yurdumuzu çiğnetmediler. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir diyen Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın emrini dinlediler. İstiklal ve istikbal davamız için canlarını feda ettiler. Unutmamak ve unutturmamak için harekete geçtik. Şehit ve gazilerimizin ruhları şad olmalıdır dedik. Yurdumuz yeniden düşman işgaline uğramasın, tarihten ders ve ibret alınsın istedik. Tarihimizin şanlı zaferleri, Sakarya Meydan Muharebesi, Afyon Karahisar, Şuhut ve Büyük Taarruz Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Viyana Bozgunu'nu durdurduğumuz Milli Kurtuluş Destanımızın yazıldığı bölgeleri Tarihi Milli Park ilan ederek şehitlerimize vefa borcumuzu ödemeye çalıştık. Şehitler ölmez. Sakarya Meydan Muharebesi zaferi unutulmaz. Hasan Bekintaş'ın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 Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Ey şehid oğlu şehit! isteme benden makbel! Sana Aguş'unu açmış duruyor peygamber! Değerli izleyenlerimiz Afyon ekranlardan anlatılmaz. Afyon'a gidilir. Sadece kaymak için, sadece gelip geçmek için değil. Koca Tepe'ye çıkmak